Bu haftaki konuğum çok değerli Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sağ olun var olun. Nasılsınız? On numara beş yıldız. Çünkü çocuk ve ailelere danışmanlık yapmak, eğitimler vermek, e, profesyonel yardımlar sunmak, dünyanın en keyifli işlerinden... Kesinlikle yani katılıyorum. Yani insanca yaşamanın e, işini yapmak, hizmetini vermek, terapötik desteğini sunmak... Çok keyifli. Ee, ondan dolayı buradayım. Sizde de e, hayırlı olsun bu program Çok sizin için de. Çok teşekkür içinde. ederim. Sağ olun. E, son derecem pedia akademiye, hem e, eğitim camiasına, e, hem sınıf öğretmenlerine, hem velilere. E, kısacası çocukları seven herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Açılışı sizinle yapmak benim için bir şereftir hocam. Birlikte çok güzel şeyler konuşacağımızdan Konular eminim. Evet. Evet. Çocukların eğitimi üzerine püf noktalardan bahsedelim istiyorum. Bütün aileleri, anneleri, babaları ekrana kilitleyelim istiyorum hocam. Kilitleyelim o zaman. <gülüyor> o zaman şu şekilde yani insan flört döneminden itibaren bu çocuk eğitimi başlar, başlar aslında. Çünkü nasıl bir eşle mutlu evet. olacağını. Nasıl bir eş istediğine, hani nikah töreninde soruluyor ya, kimsenin baskısı altında kalmadan özgürce flört döneminde karar vermek gerekiyor. Bunun istediğiniz adayın konfigürasyonunu, psikolojik, pedagogik, biyolojik ve fizyolojik özelliklerini düşünüp, bunun hayalini kurup ve bu tür adaylarla hangi pilot platformlarda buluşulur, yani... Görücü usulü mü? Hı hı. Hmm, i̇şte bir doğum günü partisi mi? Düğünler mi? Bayramlar mı? Ee, seminerler mi? Bu tür kişiler nerede gezer? O kişi de diğer adayı arıyordur zaten. Hı hı. Beynin limbik bölgesine bu konfigürasyon yerleştiğinde kişi gördüğü kişiye aşık olur. Onu sever. Hı hı. Onu sevince elbette sırasıyla ilişki başlar, e, sözlülük nişanlılık, hı hı. evlilik e, dönemleri geçirilir. Hamilelik döneminde hatta hamileliğe hamileliğe hazırlık döneminde mesela erkek ve kadın kötü alışkanlıklardan vazgeçer. Hı hı. Sonuçta bir anne baba olmanın eğitimini de alırlar. Hı hı. O zaman doğru kararı verirler. E, doğru kararı verdikten sonra e, annenin babanın ee, hamilelik döneminde e, düşen görevler neler? Hamile anne ne yapar? Hı -hı. Hamile karısı olan adam ya da erkek ne yapar? Bunları bilinciyle Hı -hı. görev dağılımı ve paylaşımıyla e, imece usulüyle bir nevi herkes üzerine düşeni yapar. O yüzden kayınvalide, kayınpederlere de e, çocuğu, yani dede ve ninelere de bu süreçte çok büyük e, görevler düşüyor. Çünkü ağız birliği içinde, hmm. birlik beraberlik ruhu içinde e, hamile bayana e, destek olmak gerekiyor hamile kadına. İşte hamilelik döneminde çok yoğun stres, sinir, gerginlik olmazsa hmm. tam tersine e, yeterince motivasyon, yeterince yüreklendirme, hmm. yeterince işte bu aşerme vesaire dönemlerinde e, kadın Sevgi, saygı, hoşgörü ve değerlilik duyumuna evet. ulaşırsa çocuk orada güvenli bir dünya kurar anne Hı. karnında. Hı. Ve o dünyaya baba madden, manen, ruhen, biyolojikmen, fiziken bir sürü destek sunar. Hı. Yani o çocuğu ne kadar sevdiğini, ne kadar istediğini. işte yeni bir dünya kurmak budur yani. O çocuğa eğitim. Ee, dediğim gibi flört döneminden başlar. Tabii. Doğru eşi seçmek, uyumlu olmak bunlar çok büyük tabii. etkenler Ve o zaman. Ve ağız birliği zaman. içinde olmak. olmak. İşte hı hı. Ailelerin, ailelerin uyumu. uyumu. Tabii. Hı hı. Ailelerin uyumuyla çocuk anne karnında bir okul gibi o hı hı. iki aylıktan itibaren canlıdır zaten. Hı hı. Ee, sizin dışarıdan verdiğiniz destek, sıkıntılar, stres, motivasyon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 ...sorunu yaşıyorsa, hiperaktivite, diskalkuli sınav kaygısı, davranış sorunu yaşıyorsa... ...ilgili uzmanlardan yardım alabilir. Bu uzmanlar da kombin halinde çalışırlar. Aha. İşte sınıf öğretmeni, psikolog, pedagog, psikiyatr, nörolo gerekirse... ...işte kurum, Aha. okul, özel kurum, akademi işbirliği sağlanabilir... Aynı zamanda psikiyatriste dirsek teması olabilir. Çocuğun bilemiyoruz ki bazen e, uyku sorunu oluyor. Hı hı. E, mutlaka e, sınıf öğretmeninin, ailenin ve pedagong, psikologun e, çocuk doktoruyla bir irtibat İşbirliği halinde olması olamazsın. lazım. Mektuplaşabilir, belge paylaşım olabilir, hı hı. fikir paylaşım olabilir. Bir konsensus sağlandığında ağız birliği ve dil birliği içinde